Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır. Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. Bilmiş ol ki, nefsin gezintiye çıkışı bilgi ve ilim yolunda düşünceye dalmasıdır. Sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır. İyiliğin şartı 5'tir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. Teorik felsefede amaç, gerçeği bilmektir. Pratik felsefede amaç ise iyiyi bilmektir. Oğulcağızım. Yol ikidir. Biri aşağıdan yukarıya çıkmak, diğeri de yukarıdan aşağıya düşmektir. Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır, akıl ve sezgi. Herkes ne için yaratılmışsa ona kolaylıkla ulaşabilir. Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız.